Rüyada en çok sorulan sorular. Rüyada bambu görmek ne demek demişsiniz? Sevgili takipçilerim, bambu inanışa göre bereket, huzur, aydınlık, şans, dilek ve dileklerle alakalı noktada kaç bambunuz? Yani tek bambuysa bir yıl içerisinde ama çift rakamsa sıkıntı olacağını söyler. Ben her zaman çift rakam kullanıyorum. Ee, öyle şeylere inanmıyorum ama bambunun şifa enerjisi de var. Düşünürsek rüya kıymetli ve bereketli. Eğer kucağınızda bir sürü bambu var çok büyük bir atamanız, devletle ilgili pürüzlü olaylarınız ya da işiniz ve büyük şirketle alakalı anlaşmazlık ya da işsizseniz bu konuda şans kapılarınızın çok verimli şekilde olacağı, Rabbip size bir daha zarar getirmeyeceği, para konusundaki sorunlarınız da biteceğini gösterir. Eğer biri size bir bambu veriyorsa, o kendi rızkını, bereketini size vererek hayatınızdaki kötü giden evreyi şifa şeklinde alacağınızı uyarır. Eğer ki rüyanızda yaşlı bir amca size bambu getiriyorsa bir sürü bambula... Bekarsanız evlilik yapacaksınız. Sağlığınızla ilgili yaşadığınız, aile sağlığınızla ilgili yaşadığınız korkularınız bitecek. Yani aslında rüyada bambu görmek çok büyük bir bereketi, şifa. Şirket açmak istiyorsanız marka olacaksınız. E, akademik kariyer yapmak istiyorsanız bu konularda çok büyük. Eğer kısmetsizseniz evde kaldınız, bütün kapılarım kapalı diyorsanız, bambu bir tane de olsa size Allah katında bir şansın en güzel şekilde verileceği, en güzel kapılar aç. Ama çok bambu çok kapılarınızın aç. Mesela İstanbul'da yaşıyorsanız Ege'ye yerleşebilirsiniz. Yurtdışı hayaliniz varsa o kapılarınızın çok güzel bir şekilde açılacağını gösterir. Eğer size anneniz bir bambu veriyorsa annenizden hayır duası ve şifa alarak bütün sorunlarınızın biteceği. Hiç evlat sahibi olamıyorsanız ve evlat hasretiyle yanıyorsanız rüyanızda babanız size ya da kardeşiniz size bambu ya da anneniz bambu getirdiyse kaç tane ise yani 3 tane görülse 3 evlat sahibi bir tane görülse bir tane evlat sahibi olmayı gösterir. Aile büyüklerinizin arasındaki küskünlükler kırgınlıkların biteceği kardeşler arasındaki yaşadığınız sorunlar sorunlu gördüğünüz yasal evrelerde çok büyük aydınlanmalar yaşar. Mesela bahçeli bir ev hayaliniz varsa bambu görüyorsanız çok güzel bir çiftlik eviniz olacağı. Eğer tarım ve toprak işiyle uğraşmak istiyorsanız bir bambu geliyorsa bu burada çok güzel hasat alacağınız, bereketli olacak ve bu işin üzerine gitmeniz gerekiyor. Eğer doktorsanız ve bir türlü sınavlarınızı başaramıyorsanız eğitim konusunda bambu alıyorsanız başarınızın hayatınızın çok güzel noktada açılacağı. Mesela Amerika'ya yerleşmek istiyorsanız bambu size, Asya'ya yerleşmek istiyorsanız bambu size şans verecek. Evde kaldım şansım yok diyenlere bile yani yaşınız 40 olsun, 50 olsun, 37 olsun, 20 olsun fark etmiyor. Çok iyi bir insanla yaşayacağınız ve çok güzel aile olacağınızı gösterir. Mesela mesela bambu da genelde ağız bölgesini temsil eder çünkü ağız yapıları daha ön plandadır, vücut yapıları daha sağlıklıdır. Ağız hastalıklarının hassasiyetinin, diş enfeksiyonlarla alakalı sorunlarınızın bitip artık oradaki sağlık enerjinizin yoğun olacağını gösterir. Aslında bambu bereket, şans, aydınlık. Hayırlı evlatlar, hayırlı vatan, hayırlı çocuklara sahip olup güzel mutlulukta yer alacağımızı temsil eder. Hoşçakalın.